Değerli izleyenler abimiz sahneyle gün özetine hoş geldiniz. Gün özeti başlıyor. Dolar 16,98 lira 17,44 altın 9,64,95 borsa 2.371 ve bitcoin 20.578'e günü yükselişte kapattılar. Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı. 13 kişiyi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. Beşiktaş, Volt, Warlos'u bir silinlik renklerine kattı. Talg. Koridoru konusunda diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız dedi. Miran Akşener ve Mel Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme yapıldı. Stomberg, İsteş ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalandığı toplantıda konuştu. FETÖ, teorine karşı birlikte mücadele etmek gerek dedi. Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. İşte indirim sonrası ya, ya, yeni fiyatlar detaylar nokta.com'da. Dukluk kararı veren Kader Şeker'e son sözleri soruldu. Mahkeme sonu dikkat dikkat kesti. Köpek balığı saldırısında parçalar ayrılan kadının ölümünde can kurtaran ihmal oldu ortaya çıktı. Değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özetimin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.